Gelecek hafta piyasalar iki büyük sorunun yanıtını arayacaklar. Bunlar da iyi ki, pazartesi günü Amerikan Merkez Bankası acaba batan bankaların iblanda yetişecek mi? Birinci konu bu. İkinci konu da salı günü açıklanacak tüfe verisi. Pek çok ekonomist çok karamsar. Demin birkaç Türk ekonomisti ve yapanca ekonomisti dinledim. Pazartesi ve salı kıyametin kopacağını söylüyorlar. Olabilir her şey ihtimal dahilinde ama ben öyle düşünmüyorum. Ben her iki olayda da olumlu gelişmelerin olacağını ve piyasaların tekrar yükseliş trendine gideceğine inanıyorum. Yanılıyor olabilirim tabi. Dediklerim asla yatırım tavsiyesi değil. Gelen veriler ışığında bizden binlerce kilometre uzaklıktaki gelişmeleri yorumlamaya çalışıyoruz. O yüzden hepimizin söylediklerini biraz şüpheyle dinleyin. Kendi araştırmanızı yapın, kendi yorumunuzu yapın ve riskinizi mutlaka yönetin. Ama ben olumluyum. Neden olumluyum? Hazırsanız anlatmaya başlıyorum. Önce şu banka meselesini konuşalım. Silicon Valley Bank, Silicon Vadisi Bankası battı. Daha doğrusu Amerikan BDDK'sının kontrolüne geçti çünkü alacaklarına para ödeyemez hale geldi. Ama epey çok varlığı var o konuya geleceğiz. Daha evvel yine bir başka Amerikan bankası de batmıştı. Ama o küçük bir bankaydı ve sadece kriptoya odaklıydı ve devlet onu zaten gözden çıkartmıştı. Çünkü kriptodan nefret ediyor Amerikan demokratları. Hatta batmasında da aktif rol oynadılar. Dünkü videomda oradaki komple teorimi anlatmıştım. Fakat burası öyle değil. Burası gayet düzgün bir banka aslında. Silikon valisine özellikle startuplara uzmanlaşmış bir banka. Öyle büyük riskler alan acayip kompleks işlemler yapan bir banka da değil. Ve startupların genelde çok sevdiği bir yer. Silicon Valley'sindeki startupların %50'si bu bankayla işlem yapıyorlarmış. Ve pek çoğunun çok ciddi paraları var içeride. Banka batıyor deyince herkes tabii 2008 krizini hatırlıyor. 2008 krizinde Amerikan bankalarının açgözlülükle olmadık tuhaf kaldıraçlı işlemler yaptığını hatırlıyor. Acaba burada da mı böyle bir şey var? Buradan büyük kriz gelecek mi? Pek değil. Burada dönem basbayağı cehalet. Birazcık belki ufak tefek de hırs. Şöyle bir süreç yaşanıyor. Bu 2021-2022'de COVID sırasında Amerika Merkez Bankası parayı çok bollaştırınca Silikon Vadisi'ndeki up'lara ve girişim sermayedarlarına adeta para yağıyor. Ne yapacaklar? Fazla parayı gelip buraya yatırıyorlar. Bankanın mevduatı bir anda üçe katlanıyor. Parayı yatıracak yeri yok. Kredi verecek yer yok. Ne yapıyor? Gidip devlet tahvilleri ve ipotek teminatlı senetler satın alıyor. Bunlar son derece güvenliler aslında. Devlet tahvili dediğin sıfır riskli. Tek sorun vadeyi uzun tutuyor burada. 3,5-4 yıl hatta 10 Yıl ortalama vadeler var çeşitli kağıtlarda. Bir de faiz düşük çünkü o zamanlar Amerikan Merkez Bankası'nın faizleri düşük. Amerikan Merkez Bankası faizleri birden beri yükseltmeye başlayınca Şöyle bir sorunla karşılaşıyor. Piyasadan toplamaya çalıştığı mevduatta bir anda faizler artıyor. Oysa bu tarafta varlıkları hem uzun vadeliler hem de faizleri düşük. Yani banka bir bankacının yapmaması gereken iki temel hatayı birden yapmış. Vadeleri tutturamıyor. Mevduat kısa vadeli, yatırımlar uzun vadeli. Ve bir yandan da faizle bu merkez bankasının faizleri bu kadar yükselceğini öngörmeye bütün hareket etmiyor. Sonra hareket etmeye karar veriyor. Yalnız burada küçük bir anekdot. Burada bir kötü niyet var. CEO, CFO, CMO hepsi ise seniz atmışlar Yani anlamışlar bu işin pek iyiye gitmeyeceğini. Bu bir kötü niyet. Ama bankanın bunun dışında böyle çok hırslı bir operasyon yok. Daha ziyade bildiğiniz kötü bankacılık var. Sonra olayla toparlamak için ne yapıyorlar? Diyorlar ki elimizdeki bu uzun vadeli varlıkların bir bölümünü zararına da olsa satalım. 21 milyar dolarlık varlığı zararına satıyorlar. Niye? Çünkü şu anda o varlıklar daha yüksek faize piyasada işlem görüyor. Bunun değeri tabii düşmüş durumda. 21 milyar dolarlık bu tip özellikle ipotek teminatlı senetlerden satış yapıyorlar ve 1.8 milyar dolar zarar ediyorlar. Bunu açıklıyorlar ve sonra diyorlar ki et <laughs> bilançomuzu toparlamak için bir de hisse ihraçına gideceğiz ve borç arayışına çıkacağız. Kendimizi toplayacağız. Fakat bunu çok kötü bir iletişimle yapıyorlar. Piyasada bir anda panik başlıyor ve özellikle mevduat sahipleri bankaya adeta saldırıyorlar. Birkaç tane çok büyük risk sermaye şirketin sahibi de bunlardan bir tanesi Peter Thiel çok önemli bir adamdır. Adeta panik yaratıyor tweetlerine. gidin paranızı çekin diyor startuplara. Startuplar biliyorsunuz çoğu zarar eden şirketler bu zarar sırası nakit yakıyorlar. Normalde orada amaç ne? Şirketin bir böyle zarar etmesi, para yakması, sonra bir gün kâra geçmesi. Ama o sırada sürekli finansmana ihtiyaçları var. Amerika'da son dönemde yaşanan gelişmelerden dolayı artık onlar da finansmana zor ulaşıyor. Hisse satamıyorlar, halka açılamıyorlar. O yüzden ne yapmaları lazım? Bankadaki bu paraları kullanmaları lazım. Soru şu ki o bankadaki paralar şu anda orada kalmış durumda. Bugün öğreniyoruz ki pek çok startup'ın bu bankada ciddi miktarda paraları var. Amerikan kanunları birey veya kurum hiç fark etmez. Sadece 250 bin dolar paranızı bankada garantiliyor, sigortalıyor. Onun ötesi sizin riskiniz. E tabi bu startup aplanın milyonlarca dolar paraları var burada ve onlar orada kilitlenmiş durumdalar. Şimdi buraya anlattıklarımdan şunu anlamış olmanız lazım, böyle çok sistematik banka büyük bir sorunun içerisinde değil, büyük hile hurda yok. Bankacılığı ilgilendiren sistematik bir sorun da yok. Burada bir kötü yönetim var. Bu kötü yönetimi sergilemiş olacak başka küçük bankalar vardır. Toplamda da muhtemelen bankacılık sisteminde bir zarar edilmiş durumda burada henüz kayıtlara yansımayan ama çok devasa değil. Riskli bankalar var küçük bankalar arasında ama büyük bankaların çoğunda bu risk yönetilir boyutta. Yani böyle bir sistematik 2008 facası de karşı karşıya değiliz İkincisi, bankanın mevduat sahipleri çok güçlü kuvvetli insanlar hem sosyal medyada kuvvetler hem bunların bir kısmı Start sahibi bir kısmı risk sermayesi şirketi sahibi politik güçleri var Bundan dolayı da bu banka kesinlikle kurtarılacak bu bankanın kurtarılmama ihtimali startuplar için kabus olur startuplar için kabus demek Amerikan ekonomisi için kabustur Çünkü Amerikan ekonomisinin en değerli unsurları şu anda bu tip teknoloji startupları burada yaşanacak pazartesi günü mesela paralarını çekemeyip maaşlarını ödeyememeli durumları aniden çok büyük işsizlik dalgalarına, pestiş kaybına ve çok ciddi ekonomik kayba neden olur. Demokratlar bunu asla göze alamazlar. Fed bunu asla göze alamaz. Pazartesi günü bu bankayı kurtaracaklar. Silver Gate'imizi biz kriptocuların bankası kurtarmayacaklar ama burayı kurtaracaklar. Ben böyle düşünüyorum. Tabii ki yanında bilirim. İçeride bilmediğim detaylar olabilir. Bazen de bu kurtarma operasyonlarında bürokrasi uzuyor. Çünkü Amerika'da da pek çok insan kurtarmayalım arkadaş diyor. Madem hata yaptılar, batsınlar. Koca VC parası niye oraya yatırmış, yay sevmiş diyor falan. Bir sürü her kafadan bir ses çıkıyor ama hiçbir ihtimal vermiyorum. Ben bunların kurtaracağını düşünüyorum. Silikon Vadisi Bankası'yla gelecek bir kurtarma haberi zaten piyasaları rahatlatır. Ama daha ötesi de var olumlu haber anlamında. Amerikan Merkez Bankası pazartesi günü acil bir toplantı yapıyor. Bu toplantının sebebi faiz yükselişlerinin yarattığı bu tip başka riskler olabilir mi? Toplam Amerikan Bankacılık sisteminde 750 milyar dolar civarında bu faiz farklarından dolayı bankaların elindeki varlıklardan zarar ettiğine dair rakamlar okuyorum. Bu rakam büyük. Yayılmış olduğu için ve vadeye yayıldığı için çok kötü bir sorun değil. Büyük bankalarda aniden mevduat sahipleri gelip paralarını çekmek istemezlerse bu varlıkları aniden satmak zorunda kalmayacakları için realize de etmeyecekler bu zararı. O yüzden bir bank run'ı yani bankalara bir hücumu durdurmaları lazım. Ama sonrasında şunu sormaları gerekiyor kendilerine. Ya bu faiz artışları biz acaba başka yerlerde zarar veriyor muyuz? Ve bu zararlar biz faizleri artırdıkça büyüyecek mi? Son derecede doğru bir soru olur bu. Çünkü Amerika çok uzun yıllar çok düşük faizle gitti ve bu düşük faize gittiler. Bu bankalar hatta zorlanarak kanunen devlet tahbirleri aldılar. Çünkü bilançolarında bir miktar devlet tahbirleri tutmaları kanunen zorunlu. Bu güvenlik için yapılıyor. Çünkü devlet tahbirleri güvenli biliyorsunuz. E şimdi sen faizleri bir anda tarihte görülmemiş bir hızla yükseltiyorsun. Bu bankalarda sapır sapır dökülüyorlar. Silvergate battı. Şimdi bu battı. Belki başka küçük bankalar varsa da ve sen sorunu hakim olmazsan ve mevdua sahipleri korkup da büyük bankalara saldırırsa orada da sorunlar elbette çıkabilir. Bu nedenle ve ikinci mesele de ben Amerika Merkez Bankası'nın faiz artışlarını yavaşlatacağını ve piyasadaki parayı azaltmakla ilgili hızını da yavaşlatacağını düşünüyorum. Bununla ilgili pazartesi günü belki hemen haber gelmez. Çünkü salı günü enflasyon verisi geliyor ama salı enflasyon verisi geldikten sonra yapılacak Merkez Bankası toplantılarından bu yönde olumlu haberler geleceğini ve Mart ayındaki faiz artışının 25 bas puanı düşeceğini tahmin ediyorum yanılabilirim. Elbette yanılabilirim. Fed üyeleri da deli olabilir. Taş kafa olabilir. Bunların hepsi mümkün. Ama eninde sonunda insanların mantıklı davranacağını düşünüyordum. Bu sorunu kimse üstüne almak istemez. Amerika'nın gözbebeği olan startupların arka arkaya batmasını kimse göze almak istemez. Amerika'da bütün bankalara doğru yayılacak bir krizi kimse göze alamaz. Bu krizler eninde sonunda olacak ama şimdi değil. Bu kriz şu anda ertenebilecek küçük bir kriz ve çok da fazla aslında para koymadan küçük bir miktar destekle bu iş çözülür. Bir hesaba göre Cuma günü bu banka bir 3 milyar dolar para bulunsaydı bu sorunların hiçbir neredeyse yaşanmayacaktı. Bu çözülmeyecek bir dert değil. Bunu pazartesi çözecekler. Faizlerdeki yükselişi yavaşlatacaklar ve parasal küçülmeyi de biraz yavaşlatacaklar. Bunu tam böyle söylemeyecekler. Enflasyon aniden coşmasın diye ama piyasalar bunu okuyor. Nitekim Cuma günü ve Perşembe günü piyasada bu kadar kıyametler koparken Amerikan hazinesinin faizleri düşüşe geçti. Hem de bayağı sert düşüşe geçti. Dolar endeksi düşüşe geçti. Bu büyük yatırımcıların gelişmeleri bu şekilde şekilde bize gösteriyor. Şimdi biliyorum takipçilerim arasında çok sayıda kripto yatırımcısı var. Kripto ile ilgili özel şeyleri en sonunda anlatacağım. Ama şimdi gelin salı günü enflasyon nasıl olacak onu konuşalım. Salı günü için enflasyon beklentisi %6. Bir önceki enflasyon %6.4'tü. Bu arada bir şey geldiği sürece fazla bir sorun çıkmaz. 6.4'ün üzerine çıkarsa dert yaşarız. 6-6.4 arasında fazla bir dert olmaz. Altın altta inerse zaten piyasalar coşar. Ben de bekliyorum. Aslında bununla ilgili daha evvel bir videoya yaptım. Borsa şarlatanları videosunda bu konu üzerine durdum ama videonun galiba ismini pek doğru yazmamış çünkü orada başka konuları da değinmiştim. Kaçırmış olabilirsiniz. O yüzden kısaca özetleyeyim. Amerika'da enflasyon verilerinde iki kategori var. Bir, birincil öncelikler bir de ikinci öncelikler. Birinci öncelikler ne? Gıda, enerji ve barınma. Bunlar en önemlileri çünkü bunlar insanların en temel ihtiyaçları. Bir de ondan sonra alt kategori neler var? İşte arabanı al, evini değiştir vesaire vesaire kıyafet al. Bu ilk kategoriye baktığımız zaman enerjideki düşme net. Geçen seneye göre çok ciddi enerji fiyatlarında düşme var. Bu tabi benim bahsettiğim ham petrol ve doğal gaz. Bu enerji faturasına henüz yansımamış olabilir ama aşağı doğru gidiş orada belli. Ham petrolde de %20'ler, doğal gaz da %40'lar civarında düşüş var. Kiralarda düşme var. O videomu lütfen izleyin. Linkini yukarı bırakıyorum. Orada detaylıca anlattım. Ama kiraların yansıması uzun sürüyor. Biraz sözleşme tarihlerinden dolayı. Ama kiralarda da geriye doğru gidiş var. Yanlış anlamayın. Kiralar geriye gitmiyor. kira artış hızı düşüyor. Bazı Amerikan dostlar yazıyorlar, hocam burada hiçbir şey ucuzlamıyor diye enflasyonun azalması bir şeyin ucuzacağı anlamına gelmez. Fiyat artışını yavaşlayacağı anlamına gelir. Buna ilgili çok kanıt var. Gıdadaki fiyatlar biraz daha stabil gibi duruyor. Yeterince hızlı düşmüyorlar ama orada da düşüş var. Bu üç ana kalemde düşüş varsa alt kalemlerdeki meseleler o kadar önemli olmaz. O yüzden ben çok kötü bir şey kesinlikle beklemiyorum salı günü. Evet, yani ne bileyim belki 6.4'ü zorlayabiliriz. Azıcık belki üstüne çıkabiliriz. Ama muhtemelen 6.6.4 bir yerlerde hatta belki 5.9'a doğru bir sarkma bekliyorum. Ocak ayındaki enflasyon verilerinin aylık düzeltmelerle ilgili olduğunu iddia ediyorum. O videoda bunun detaylı tekliğinde anlatmıştım. O yüzden o tarafta da bir sorun beklemiyorum. Şimdi diyeceksiniz ki hoca bize rüya gibi senaryo anlatıyor. Vallahi ben o rüyayı görüyorum şu anda. Belki de long pozisyonda olduğum için o da bir. O yüzden lütfen kendi araştırmanızı kendiniz yapın. Yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bu ekranlarda konuşan herkes kendi bakış açısını anlatıyor sadece. Benim bakış açım bu. Şimdi benim bakış açım doğruysa Pazar bankalar kurtarıldı. Pazartesi günü Silikon Valisi Bankası'nda bolca nakit enjekte edildi. Merkez Bankası toplandı ve bu kadar sert gitmeyelim bir yerleri patlatacağız. Bunu toparlayabiliriz ama daha büyük bir şey patlarsa toparlayamayız dedi. Bundan dolayı faiz artışları ve para kısıtlanması konusunda biraz daha sakin bakmaya başladılar. Bir de salı günü iyi bir enflasyon gelirse cendeti çıktık demektir. Bunların tam tersleri olabilir mi? olabilir. Pazartesi senaryosuna pek sanmıyorum ama enflasyonla ilgili biraz daha endişeli bakabiliriz tabii çünkü orada çok fazla bilmediğimiz veri var. Ama benim tahminim artık Amerikan ekonomisinde yeni bir hasar yaratmaktan korkacakları ve salı günü enflasyon beklenen azıcık üstünde gelse bile Fed'in tatlı bir açıklamayla bir yerlerden sızdırılacak birkaç gazeteci veriyle iyi iyi olaylar yolunda evet enflasyon birkaç puan yüksek geldi ama sorun değil yoluna girdiğini görüyoruz. Bu veri gecikmesi sadece diyeceklerini tahmin ediyorum. Öbür türlü başlarına gerçekten büyük dert çünkü. Bütün bu anlattıklarım tam tersi olur da. Pazartesi günü Silikon Vadisi Bankası kurtarılmazsa bu buradan önce küçük bankalara sonra büyük bankalara doğru yayılırsa salı günü kötü bir enflasyon verisi gelirse, Amerikan Merkez Bankası da inatçılığa devam ederse o zaman arkadaşlar öldük, öldük yani. Öyle söyleyeyim size o zaman öldük. Ne olur ona göre stop losslarınızı, pozisyonlarınızı alın derim. İhtimal var mı? Elbette var ama benim olumlu senaryo ihtimalimi ben %60'larda görüyorum. Olumsuzu %40'larda görüyorum. Peki bu durum kripto yanı olacak. Şimdi kriptoda bu hafta sonu yaşananları ben çok önemsemiyorum açıkçası. Bu USDC stable coin'in düşüşüne herkes panik yapıyor ama çok manalı değil. Düşün sebebi son derece basit. USDC coin'in sahibi olan diyelim Circle'ın bu Silikon Vadisi bankasına 3 milyar dolar civarında parası kalmış durumda. O para orada ömür boyu kalmayacak. O para kurtarılabilir bir para. Bir miktar düşerek de olsa. Çünkü bankanın varlıkları sağlam varlıklar. Acele ettirilirse çok iskontoya satmak zorunda kalabilir ama sağlam varlıklar. Banka içi boşaltılmış, çürümüş banka Ankara değil bir kere ondan rahat olun. Kaldı ki 3 milyar doları o kurum bulabilir piyasalardan ve ben tahmin ediyorum ki ve umuyorum ki USDC yavaş yavaş toparlanacak. Zaten bugün bir ara 1 doların epey altına 88 centlara doğru sarktı panikte. demin baktığımda 93-94 gelmişti. Onun geri geleceğini düşünüyorum. Öte yandan Bitcoin ve Ethereum'un duruşunu takdir ediyorum. Yani Bitcoin 20 altında bir sarktı ama geri geldi aslanlar gibi duruyor. Daha ne kötü haber akacak ya. Silvergate'in canını okudular. Kripto pazarının her yerine saldırıyorlar. Bütün bu gelişmeler oluyor ve Bitcoin Bitcoin 20.000'de duruyor, Ethereum'da 1400-1500'lerde duruyor. Yani ben açıkçası çok korkmuyorum hala ve bu dediğim olumlu senaryolar gelişirse bunların da yukarı doğru roketleyeceğini düşünüyorum. Tabi şimdi bir de aranızda Tesla yatırımcıları var. Tesla ile ilgili neler oluyor? Tesla perşembe günü piyasalara düşüşe uyum sağladı ve bayağı sert düştü. Ondalara yakın hisse senede düştü. Cuma günü piyasalar düşerken Tesla kendini biraz daha toparladı. Sebebi de olumlu haber akışları vardı biraz. Bir tanesi Endonezya'da da bir fabrikanın inşaatını başlayacağı yolunda. Meksika ile beraber bu yönde olumlu bir gelişme vardı. Ve insanlar yine sonunda Tesla'ya bakıyorlar. Bütün diğer şirketler içerisinde büyüme fırsatı olan nakit akışı pozitif bir kurum görüyorlar. Ona olumlu. Tabi Elon Musk'ın bu bir de banka satın alacağım meselesi. Pazartesi biraz başımızı ağrıtabilir ama Tesla'nın o gün pek düşmemesinin sebebi buydu. Nasdaq borsası piyasanın geleniyle beraber hareket edecektir. Pazartesi ve salı olumlu haber akışı olursa önümüzde parlak günler var demektir. Kötü senaryoyu zaten daha evvel anlattım. Evet ben böyle görüyorum. Bu akşam kanal üyeleriyle bir canlı seans yapacağız. Onlarla soru cevap yapacağız. Daha detaylara gireceğiz. Çok veri paylaşacağım onlarla. Katılmak isterseniz aşağıdaki katıl tuşuna basmanız yeterli. Ve orada iki seviye var. Bu akşama özel olarak her iki Seviyedeki insanlar da toplantıya katılabiliyor Olacaklar. Fırsatı kaçırmayın bence Çok güzel şeyler konuşuyoruz. Çok detaylara bakıyoruz Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim Eğer hoşunuza gittiyse anlattıklarımızda faydalı Olduysa bir like bir yorum süper olur Bir de başkalarıyla paylaşırsanız harika olur Kanalı biraz daha büyütelim. Görüşmek üzere